Bugün 7 Mart 2023 salı Mars günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay dolunay fazında ay öğleden sonra 15 41'de Uranüs'e yaptığı üçgen açının ardından Balık Burcu'ndaki güneşle karşıt açıya geçecek ve 16 derece Başak Burcu'nda dolunay meydana gelecek Başak Burcu iş çalışma hizmet eğitim üretim günlük hayatımızın rutinleri sağlığımızla ilgili her konuyu kapsar Başak burcu dolunayı hayatımızı, kendimizi ve çevremizi daha fazla sorguladığımız, hata ve eksiklerimizle yüzleştiğimiz bir zamana işaret ediyor. Kişisel ve toplumsal alanlarda bu konular öne çıkabilir. Dolunayda iş ve günlük yaşamımız, sağlığımızla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilir, alışkanlıklarımızı düzenleyebilir, yeni bir beslenme ve diyet programına başlayabiliriz. Dolunay'ın hemen ardından Satürn, Aralık 2020'den bu yana bulunduğu Kova Burcu'ndan ayrılıp, 16.35'te Balık Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Satürn, 13 Şubat 2026'ya kadar balık burcunda ilerleyecek bu dönemde Satürnün kişisel ve toplumsal alanlardaki hayallerimiz inançlarımız bağımlılıklarımız ilahi sevgi şefkat merhamet ilham empati ve yaratıcılığımızı disiplin altına alırken hata ve eksiklerimizle yüzleşip yeni dersler ve sorumluluklarla karşılaşabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun